Merhaba Elen Planı takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Kahve demleme şampiyonası bölüm 2'de Kernel'in ikinci ortağı ileyiz. Bize kendini tanıt istersen sana evet, tanışalım. İsmim Mustafa, soyadım Aydın. 8. yılımın içerisindeyim kahve <gülüyor> Bugün sektöründe. Yani hizmet sektöründe diyelim genel olarak. Kahve dışında Mustafa kimdir? Bize birazcık bahsetsene. Ha. Neler yapar? Yemek yapmayı çok severim. Çocukluğumdan beri mutfakla çok işli dışlıyımdır. Geçen haftaki nispet fotoğraflarında evet, e, bunu ben de öğrendim. Evet, evet. Onun dışında kamp çok severim. Doğal işçi olmayı çok severim. Her zaman bir el işine karşı bir merakım vardır. Marangozluk olsun. Mesela... Onu da maalesef. Ve evet, bu bunlarla, evet yani yaptığın hatalara karşı çok zaten şeyim. Neyse, el işçiliğine karşı çok merakım vardı. En büyük hayallerimden biri de ileride bıçak dövmek. Çok ilginç, keyifli hobilerin var. Peki şimdi kahve yolculuğu nasıl başladı, nasıl girdin? Kahve ne? yolculuğu şöyle, lise 3... Geçen sene yani. <gülüyor> Kendisi... 60 yaşım olduğu için <gülüyor> neyse başlamayacağım burada. Kendimi tutacağım. Lise 3 yıllarında bir rahatsızlığım olmuştu. Aslında o döneme kadar çok aktif bir çocuktum ben. Basketçiydim eskiden. Yani belli e, olarak... oluyor biraz. <gülüyor> Ve daha sonra <gülüyor> Bir doktor kafein alman lazım dedi. O çünkü mutsuzdum bu durumdan dolayı ve kafeini araştırmaya başlamıştım. Merak etme bu insanın vücuda nasıl bir etkisi aldı diye. Ama hiçbir zaman bir hareket almadım, merak etmedim. Tek bildiğim şey Arabic Arabusta. O dönem işte Starbucks'tan filtre kahvelerini içiyordum. Bu da keseresin Tabii <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık döneminde her zaman gittiğim bir kafe vardı bugün. Camda bizimle çalışmak ister misiniz diyordu. Ben de Böyle boş bulundum, canım sıkılıyordu, üniversite hazırlıktı. Gideyim bari dedim ve garson olarak işe başladım. Orada bir buçuk sene falan çalıştım. Çay veriyordum. <gülüyor> çay, istedim. kola Çin veriyordum. daha uygun çay evet. Daha sonra bir buçuk yıldan sonra başka bir yere geçiş yaptım. Orada daha çok kahveye işi dışıydım. Kahveyi araştırıyordum, merak ediyordum, öğrenmeye çalışıyordum. Tabii bu dönemlerde ben üniversiteyi çok boşladım. Kahveyi öğreneyim, insanlarla tanışayım. Ama hoş çok da tanıtamadım insanlarla. O konuda biraz <gülüyor> sıkıntılarım var. Bir yıl bir ara verdim okulumu. Bitirmekle alakalı, tekrar başladım ve en son yarışmaya girmek istedim. 2017, 2017'de falan biz. katılmayı tamam, düşünüyordum. Çünkü. Ondan sonra neyse katılmadım ben. Ee, daha sonra en sonu Can Matak etti. Şimdi şey dedim, şey hocam mi? sen de demans var, <gülüyor> bir yaşlılık, hafızalı, sıkıntı var. Gel dedin geldik bir de, Tutturdu, abone oldu ya. <gülüyor> Mustafa. Yine abone olmamışsın. <gülüyor> hani geldik ne oldu? Oldum mu? <gülüyor> Oldum. Tabii katılacağım dedim, katılmak istiyorum dedim ve... Bu arada ama baristalı o, devam, devam ediyorsun yani, Devam ediyor. Devam tamam. ediyor, aynen. O bir ara bitti, bir yıllık ara bitti, ben okulumu bitirdim. Sonunda ben Aslı Yaman'la tanıştım, ee, Yarışma katılmak kesinlikle istiyordum. Bilmeyenler için çok özetle Aslı Yaman. Aslı Yaman şu anki SCA Başkanı şu an. Kendisi dünya kahve üçüncüsü, Türkiye'deki en büyük başarı Kim Makafe'nin kurucu ortağı ve benim hocam. Ve SCA sertifikalı da... Evet. Eğitmen, eğitmen, yani Seyca eğitmen ve kavurmak Kendisiyle konuştum, ben fikirlerimi söyledim, katılmak istiyorum diye ve kendisi bana bu yolda eşlik etti. 2018 sonlarındayız ve ben artık Kaboş'a transfer oluyorum. Ahmet'le o güzel ortamla <gülüyor> geçen bölüm Mustafa. Kahveyi Mustafa. unuttuk. Yok. Yok. Mustafa abone ol diyeceksin bak. Güle ortamla tanışmayken de orada başlıyor ve Kaboş'a başlıyoruz. İkimizle head barışlık görevi yapmaya başladık. Orada da çok yakınlaştık. Yarışmalara hazırlanıyordum. Ben Aslı Yaman'la birlikte hazırlanıyordum. Benim koçluğumu yapmıştı ve 5 yıl ya da 4 yıllık bir dönemi ben bir yılda daha fazla yaşadım. Mentorla çalışmak Aynen. Hayal. Mentorla çalışmaktan da ziyade bir de yarışmaya hazırlanmak bambaşka bir olay. Yani daha daha çok kimyasını yiyorsun, daha özeniyorsun, bir sürü farklı detaylar öğrendim ben o dönem. Ama hiçbir şey e, geçmemiş Mustafa, çünkü ben bir şey öğret dediğim <gülüyor> zaman ya yanlış yapıyorsun dan öteye. Hiçbir eğitim <gülüyor> alamadım yani kendisinden. E parasını versen alırsın. Biz yarışma başladık Ahmetle. De çok güzel bir hazırlığa başladık. Şimdi şeye geçelim. Ahmet'in elenip, Mustafa'nın 3. olduğu Aa. elenip değil, diskalifiye <gülüyor> oldu. Diskalifiye oldu abi. Mustafa'nın 3. olduğu yarışmada oraya anlatıyordum bize zaten. Hı -hı. Tam çiftlikten de bahsedecektin şimdi ama ben şeyi de gördüğümü hatırlıyorum. Senin çiftlik sahibi çekilmiş fotoğraflarını gördüm. mü ben başka bir yerde mi? Yalan o? söylüyorsun abi. Benim çiftlikte ben çiftliğe çiftlik gitmedim. Ama... Benim kendi yarışma çekirdeğimi olan Vegida, Etiyopya Vegida'nın çiftçileri yani sahipleri bana Hı -hı. video atmıştı. Bana şanslı Hocam tamam. süper. Ee, tamam. Good tamam. luck Mustafa Palaoğlu. <gülüyor> çok mutlu olmuştum öyle bir şey gelince. Numune kahveni Güney Kore'den Aslı getirdi. getirdi. Kısaca detayını çünkü dediğim gibi bu hazırlık videosunda evet. detaylı ineceğiz. Nasıl bir hazırlık süreci geçirdin? Yarışma nasıl geçti? Ben 2019'daki yarışmaya 6 ay hazırlandım. E şimdi ilk başlamışta su döküşüyle başladık. Yani kettle'un buradaki etkisi çok büyük. E bir kettle kullandım. Debi'si çok yüksek. Binini kullanıyorum. Bana göre çok düşük debili. Önemli olan burada aslında kendini rahatsız ettiğin ekipmanları da kullanmak. Kaliteyle katılmamı Aslı Yeman çok istemişti yarışmaya girerken. Ama ben kalitelerken Kendimi rahat hissetmiyorum. Kahvem belliydi değil mi bu süreçte? Değildi, hala belli değil. Ha, tamam, ben sen sadece ekipmanı sıfırdan, kendi Aynen. Sıfırdan, başta sıfırdan başladım Tabii ki de kahveye göre ekipman da değişebilirdi. Ama benim hep istediğim şey her gün kullandığım, kendimi rahat hissedebileceğim bir şeydi. Çünkü sonuç olarak yarışmamızın amacına Üç tane jüremiz var ve biz bunlara bir şey vermeye çalışıyoruz. Kafişok deneyimi. Ve benim kafişokla nasıl olmam gerekiyor? Tamamen rahat olmam gerekiyor. V6 ile katıldım. Düz geleneksel, Aynen, bir geleneksel bir inceci kullanıyorum. Çünkü benim her gün kullandığım şeydi. Kendi evimde de bunu yapıyorum. Biraz çıtırtı duyarsanız yağmur başladı. <gülüyor> Biliyorsunuz aksilik olmadan bir video olmaz bizde. <gülüyor> Kahve ne zaman devreydi? Kahveye ne kadar süre? Kahvede şöyle olduk. Aa Ahmet geldi. Devam devam. devam, devam. Böldüm videoyu. Abi Aa, gitsene <gülüyor> ya. Bu saçın haline. Çık dışarı ya. Dün gelecektim ne güzel. Ya sus be. Aslında en son Etiyopya'ya gitti, kendi işi için. Hı hı. Daha sonra orada benim için de tarlaları gezdi. Ve kendi için aslında VEGIDA isimli kahveyi de bulmuştum. Ahmet'in kontağı network sayesinde William'la tanışmış oldum. Kıvasında bu kahveye kavurmaya başladı, denemeye başladık. Çok kısa bir bilgi gireyim. William dediğimiz William roster'ı. Icava dediğimiz de küçük. Tek bardaklık, iki bardaklık kavurmalar yapabileceğiniz bir e, alet. 50 gram 50, 50 gram. 50 gram. De demeyelim mesela. yani aslında sample kavurucu. Sample aynı. E, i̇nsanların evde rahatça kavurabilmesi için ya da çok ya, pahalı durup kahveleri. Durup böyle 5 kiloluk bir kazan kahve kavurmanıza gerek kalmadı. Aynen kalmadan. öyle. Aynen yani, öyle. Sen, kahveyi böyle işte William'le birlikte, Ahmet'le birlikte dayalığın olmanız ne kadar sürdü? Bir, bir buçuk ay, bir, bir buçuk ay falan sürdü. Ve içerisinde kan ve gözeşi çok vardı orada. <gülüyor> çok sertti orası yani. E, ya çünkü Yosefi şimdi içiyoruz. Okey çok güzeldi ilk geldiğinde bu kahve ama bir türlü bunu çıkaramıyoruz. E, çıkaramadığımız için artık ister istemez yarışma dönemi yaklaştı <gülüyor> ve benim de sinirlerim bozmaya başladı. Artık ya benim şeyim <gülüyor> oto kontrolüm de gitti yani. Aslıyaman dedi ki ya vegiye denyelim dedi. Ve vegi çok az var ama elimizde. Hmm. Yani VEGIDA'dan 4 kilo var. Tamam dedik deneyelim. Denedik ve ben tamam dedim bununla katılıyorum. Kesinlikle VEGIDA ile katılıyorum. VEGIDA ile katıldık. Çok güzel bir hazırlıklarım oldu. Yine kan ve gözyaşı çok oldu. <gülüyor> son dakika yarışmak çekirdeğim değişti. Aslında benim o dönemde. Ne kadar kalmıştı ne kadar? Son bir aydan bir tık az. Yani bir ay diyelim. Toplam bir ay değil. Bir ay kalı yarışma çekirdeğin değişiyor. E, tekrar şey adapte olsun, olman mı? gerekiyor. İstersen sinirlerim de bozuluyor. <gülüyor> yani o dönem bayağı enteresan bir dönemdi benim için ama çok eğlendim. Yarışma süreci de çok güzel geçti. Çok güzel, çok eğlendim. Üçüncülük nasıl hissettirdi seni? Üçüncülük açıkçası çok şok oldum. Bekleyim. Ahmet! Ahmet! Ahmet! Ahmet Bey! Susar mısın? Yani ben sessiz? Saygı seni çektik bırak biraz da ortağın parlasın Nasıl hissettiğini an anlatayım Ciddi bir duygu boşalması yaşamıştım ben yani dışarı bunu çok gösteremedim Hı. ama Çünkü 6 aylık bir süreç var içerisinde inişli çıkışlı sert duygu değişimlerinin olduğu bir dönem vardı ve Kardeş sana çekirdek alayım mı karşıdan he? Pembe gibi çitlersen Çekirdek bizim değil mi? Ben çocukluğumdan beri takım sporlarıyla büyümüş bir insanım. Hı. Takım sporları büyüdüğü için kendimi orada bireysel karşılaşmaya çıkmış gibi hissettiğimde bayağı gergindim. Hatta ilk roundda çok hatala yaptım. Bunu ilerleyen videolarımızda konuşuruz biraz <gülüyor> komik, komik şeylerimi anlatırım. <gülüyor> Daha sonra şey aklıma geldi. Bunun için çok emek veren insan vardı benim arkamda aslında. <gülüyor> Ahmet vardı, William vardı, Aslı Yaman vardı, arkadaşlarım vardı. Daha sonra şunu aldım aslında bir takım işiydi bu yine. Yani ben bireysel bir şey kazanmadım. Ben o, o dönem takımla birlikte kazandım ve bunu böyle düşününce çok daha rahatladım. Final anında çok daha rahat çıktım. Takımca yaptık biz bunu dedim ve o üçüncülüğü hissettiğimde çok mutlu oldum. Herkesin emeğinin karşılığını verebildiğimi hissettim. Tabii Gönül ikinci olalım, birinci olalım ama tabii ki ilk seneki yarışma için bence üçüncülük çok muhteşem bir... İlk e, yarışmam ilk Aa güzel. ilk İlk yarışmam ve üçüncülük beni çok... İddialı mısın bu sene? İddialıyım. İddialıyım. İddialı. Hadi İddialı olacağımı umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir kenel macerası nasıl macerası şöyle, Ahmet'in bahsettiği ortağımız Gökhan. Benim çocukluk arkadaşım. Ben Gökhan'la 6 yıldır kafe hı, Biz Her hı. zaman aklımızda bir kafe vardı Gökhan'la. Kafe istiyordu, kahvecilik. Her yıl biz aslında bir otururuz, bir maliyet <gülüyor> planı. Biraz evet. benim de yüzümden buradan Gökhan'a selamlar. <gülüyor> Neyse onun sayesinde de bu işe girdik artık yani. En son kızdı bana. <gülüyor> Neyse daha sonra pandemi oldu. Çok zarar gördü kafe sektörü, <gülüyor> hizmet sektörü genel olarak. Ve insanlar artık dışarıdaki kahve içmeyip evinde daha güzel kahveler yapabildiğinin de farkındalar. Dedik ki biz bu işe gidelim. Kavuralım dedik yani. Biraz benimle bir aptal cesaret çünkü aman aman bir bilgim yok benim. Yani bir, yani hmm. Teorik olarak biliyorum. İşletme anlamında mı konuşuyorsun kavurma, kavurma. için mi? Kavurma. Için. Teorik olarak biliyorum ama kavurma anlamında pratiğim çok yok. Sana şirkette müdür diyorlar zaten galiba çok kavurmuyorsun. Ben mi? Beni çok görmüyorlar zaten insanlar biliyorlar. <gülüyor> Şöyle zaten Ahmet bizim başkavucumuz. Ahmet'in tecrübesi ve bilgisi kat kat. iyi bizden ve biz onu dinliyoruz. Bütün Ahmet ile oturuyorduk. Kendisi bana şey dedi ben böyle, böyle bir iş yapmak istiyorum. Ortam olalım böyle ortak olmak ister misin elimle falan da yaptı ben dedim istemem <gülüyor> <gülüyor> daha sonra ben bir gün böyle otururken düşünmeye başladım aslında 3 kişi daha rahattı çünkü bizim yapmak istediğimiz bir sürü iş var biz kernel olarak hani eğitimde veriyoruz danışmanlık da veriyoruz. Ben, da, ben daha çok vergi araştırırım. <gülüyor> <gülüyor> kahve zaten işimiz ve kafe de açmak istiyoruz yanında. Bunu iki kişi yapamazdık. Bu çok ütopik bir hayaldi bizim için üf... ve Ahmet'in bilgi birikimi çok güvenli bir bu kahve işi. Ahmet'e ilk defa iltifat ederken Evet, evet. E, izlemesi olmuyor mu? Gökhan'a da bu durumu açıkladım. Gökhan da tabii <gülüyor> dedi. Hani olur. Velhasıl Gökhan da okey okay bir anda bizim hikayemiz başladı kendine olarak. İki ortamdan da iyi ki diyorum. İkili onlar ortal olmuşum. Bir daha hiçbirinizi övmeyeceğim, emin olun. <gülüyor> yani buralarda övdüm daha da yok. Son böyle bugünü kapatmadan bir genel bir sorun var. Bu sefer hmm. seninle ilgili değil de şimdi yine bir demleme şampiyonasına hmm. hazırlanıyorsun dediğimiz gibi. Sence bu şampiyonaların sektöre, insanlara, tüketiciye bir faydası, yansıması var mı? Nedir bunlar varsa? Önemli mi bu yarışmalar? Yararı fazlasıyla var. Bir kere şöyle düşün, e, hobin olan bir şey yapıyorsun. Eğer gerçekten severek ve isterek yapıyorsan böyle bir alanda kendini bir challenge'a sokmak. Ben üçüncü oldum. Bırakabilirdim ya da birinci olanlar bir daha katılıyorlar çünkü aslında yetmiyor ve her seferinde yeni şeyler öğreniyorsun, az önce üzerine katıyorsun çünkü o heyecan bambaşka bir şey. Beni aslında bu işin içine tutabilen şey o. Bu bireysel katkı. Bu bireysel katkısı benim açımdan. Sektor olarak. olarak bence katkısı kesinlikle oluyor, çünkü yani sonuç olarak çoğu bariste katılacak olan kişilerde. Aslında barın arkasında kendince bir şeyler deniyorlar. Hani imkanları dahillerinde. Çünkü çalışma ortamları yoğun, do hani çalışma saatleri yoğun, yoruluyor insanlar. Ama yarışmaya katılacağı zaman başka bir bakış açısıyla çalışıyorlar. Daha iyisini arayış, her zaman arayış. Aslında sınırları yok. Çünkü kafede çalışan bir barın sınırları çok var. Arka planda da çok güzel bir ortam oluyor. Yani orada insanlar birbiriyle kaynaşıyor. Sen daha çok o zaman benim senin yorumunda anladığım kişilerin bireysel gelişimi, kendi yeteneklerini ve bilgilerini geliştirme anlamında çok faydalı. Aynen biraz daha bireysel bir ve... Güzel Mustafa benim aklımda bugün sormak istediklerim bir soru atlamadıysam bunlar senin eklemek istediğim benim sormadığım bir şey var mı? Halim aklımda sormadım. Doğru. Çok merak <gülüyor> etmiyorum orada ne sordum. <gülüyor> atladığımız. Şey Onlar dışında bence atladığımız bir şey yok fazla bile konuştuğumu düşünüyorum. Sever, sever. <gülüyor> Beni susturup konuşmayı sever. Süper. Bilgis olmayan ben konuşmasın. Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Bugün ilk röportajımızı yaptık. <gülüyor> Böyle bir adam işte o da. Normalde <gülüyor> daha enerjik de biraz heyecanlandı. Ee, teşekkür ediyoruz Mustafa bugünkü paylaştığı şeyler için. İlerleyen videolarda görüşeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone, like, paylaşım. Mustafa inşallah paylaşacak. Ahmet paylaşmadı ama teşekkür ediyoruz. Bye Görüşmek bye. üzere. 32 dakika konuşmuşsun Mustafa. Abi ben konuşur mu?